Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. 2 aydır aylık yorumları paylaşamıyordum malum süreçlerden dolayı biliyorsunuz şimdi ise Mayıs ayını paylaşmak istedim ee, Nisan ayı ile beraber oldukça zorlayıcı bir sürece girdik tutulmalar süreci devam ediyor Mayıs ayında da özellikle son bir buçuk yılın özetini çekeceğimiz bir sürece doğru ilerliyoruz ee, açıkçası Mayıs ayının enerjileri biraz zorlayıcı moraliniz bozulacaksa şimdiden videoyu kapatabilirsiniz ee, çünkü akrep ve boğa aksının artık iyice gerilmeye başladığı bir aydan geçiyor olacağız. Özellikle Mayıs ayının ilk 10 gününde bu etkileri yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce Nisan ayına baktığımızda 20 Nisan tarihinde biliyorsunuz 29 derece koç burcunda bir güneş tutulması yaşandı. Ee, tabi 29 derecede olduğu için aslında boğa burcuna daha yakındı belki de birçoğunuzun haritasında ev sistemleri değişmedi ama yine de burç bazında değerlendirecek olursak e, bu tutulma sizin haritanızın 3. evinde etkili oldu ve önümüzdeki 1.5 yıl boyunca aslında 3 e, ve 9 hattının hareketleneceği bir sürecin ilk sinyallerini almaya başladınız yani iletişim, eğitim seyahat, yer değişimi çevre, kardeşler, arkadaşlar dostlar bunlar Alakalı e, konular ve gündemler e, önümüzdeki süreçte özellikle yaz aylarından itibaren ay düğümlerinin koç terazi hattına yerleşimiyle beraber e, uğraşacağınız gündemler olacaktır. Ancak tabi ki Akrep Boğa Aksı da sizi ciddi anlamda zorladı. Bu etki de e, hali hazırda devam ediyor. Mayıs ayı da zaten bu etkiyi hissedeceğimiz bir ay olacak. Bunun yanı sıra akabinde e, Merkür retro hareketine başladı Boğa burcunda e, Merkür'ün tabii dördüncü elinizde retro hareketine başlamasıyla beraber de özellikle e, ailevi gündemler yerleşim yerinizle alakalı temalar, belki taşınma, evle alakalı eksik gedik, bunları toparlamakla alakalı aslında bir imkan e, zamanıdır. Yani evde bir musluk bozuktur, bu tamir edilebilir, taşınma gündeminiz vardır, i̇şte ev araştırması yapılabilir ama ev almak, e, kontrat yapmak için Merkür Retroları çok da uygun süreçler olmayacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekli. Şimdi e, Mayıs ayı gündemine geçeceğiz. E, Mayıs ayı da oldukça yoğun ve dolu bir ay arkadaşlar. Tabii Mayıs ayı gündemine geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz, videoyu beğene tıklayabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunda kullanabilirler. Evet, Mayıs ayı gündemine baktığımız zaman 1 Mayıs tarihinde Plüton'un retro hareketine başladığını görüyoruz. Ee, Plüto biliyorsunuz Mart ayının sonunda. Ee, Kova burcuna geçmişti, bir döngünün kapandığını. Yeni bir döngünün başladığını söylemiştik ama Plüton çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için henüz bir derece kadar bile ilerleyememişken Şimdi Mayıs başına tekrar retro hareketine başlıyor. Dolayısıyla 29 derece Oğlak Burcu'na doğru bir gidiş var. Yani 2022'nin son ayları ve 2023'ün ilk aylarında yaşamış olduğumuz deneyimlerden bahsediyorum. Tabi Pl Plüton'un bu analitik derecelerde gezinmesi özellikle 2023 yılını biraz kritik bir hale de getiriyor. Artık dönüşmesi, değişmesi gereken her ne varsa bunları zorluyor, ittiriyor, bitir diyor, başla diyor. Biraz Plütonik etkiler... ...daha yıkıcı olabiliyor biliyorsunuz. E, o sebepten de aslında e, 2023 oldukça enteresan bir yıl. Şimdi e, bu geçişle beraber tabii ki bu dönemlere döneceğiz. Yani 2022'nin son ayları ve 2023'ün ilk aylarına. O dönemlerde kapatılması, tamamlanması gereken ne gibi meseleler vardı? Bunlara bakacağız. Özellikle 12. ev konularında geçmişle alakalı travmalar, bilinçaltınız, eskide kalan kişiler... Ee, sürekli aynı döngüyü tekrarladığınız durumlar, sürekli sizi sıkıştıran enerjiler, belki ee, takıntılarınız, obsesyonlarınız veyahut ee, uzak diyarlarla alakalı konular, manevi konular, psişik konular yine bu alanda değerlendirilebilir. Bu konulara biraz daha dönüp bakmanız gerekecek. Geçmişle alakalı halledilmemiş meseleleriniz varsa özellikle geçtiğimiz şöyle bir 15 yılı gözünüzden geçirin bakalım. Bunları kapatıp tamamlamanız gerekecek önümüzdeki aylardan. Akabinde zaten Plüton tam anlamıyla 2024 senesinde burcunuza geçecek sevgili kova burçları ve bu süreç zaten sizin için unutulmaz olacak. Devam ettiğimde 4 Mayıs tarihinde Venüs'ün Neptün'le akabinde Venüs'ün Jüpiter'le etkileşimleri var. Venüs 26-27 derece İkizler Burcu'nda bulunacak. Sizi destekliyor Venüs esasında. Baktığımızda Venüs'ün İkizler Burcu etkileşimi 5. evinizden size göz kırpıyor. Sevgili kova burçları. Yani Mayıs ayı sizin için aşka ayı olabilir. Heyecan ayı olabilir. Hayatınıza güzellikler girebilir. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Kendinizi şımartabilir, ödüllendirebilirsiniz. Bu anlamda da oldukça keyifli olacaktır. Ama Tabii burada Neptün etkisiyle beraber özellikle yatırımlarınız, kazançlarınız noktasına yani kendinizi şımartmak isterken büyük harcamalar yapmayın, lüks akaçan harcamalar yapmayın. Bu konuda gerçekçi olmanız noktasında uyarıyor sistem. Ama e, Koç burcu hattında yani 3. ev hattında güzel aşk teklifleri, güzel projeler, güzel haberler alabileceğiniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla belki de hoş vakit geçirebileceğiniz bir sürece de işaret etmekte. 5 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu ayın ilk en önemli gündemi esasında. 14 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek arkadaşlar bu tutulma. Ve bu tutulmanın bilhassa derecesi biraz bizi tedirgin ediyor. Çünkü bu derecelerde yaşanan tutulmalar veya yeni aylar, dolunaylar fark etmez. Biraz zorlayıcı oluyor buradaki bulunan sabit yıldız kümesinden mütevellit arkadaşlar. Özellikle 2022 Kasım ayında tam karşı Aksa bu derecelerde bir tutulma yaşanmıştı. Ve biliyorsunuz Şubat ayında da Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşadık. Yine bu hatta tetiklemişti. Dupes, Sabit yıldızıyla beraber ama ev sistemlerimiz farklıydı. Şimdi ise Akrep Burcu'nda yaşanacak arkadaşlar bu değişim. Özellikle sağlıkla alakalı konular, krizle alakalı konular, kayıplar, beklenmedik haller açıkçası bu tutulmayla beraber ortaya çıkıyor ve e, buradaki döngülerde eğer büyük değişim ve dönüşümler yaşadıysanız yani Kasım 2022 ve Şubat 2023'te e, buna benzer döngülerde yaşayabilirsiniz yani e, bu zorlukta bu deneyim boyutunda diyebilirim ev sistemleri ve konular farklı olacaktır. E, Akrep Burcu sizin haritanızın e, 10. evini yönetiyor. E, özellikle tabii 4 ve 10 aksı çalıştığı için burada bir yer değişimi taşınma Kariyerle alakalı önemli bir seçim. Yani bir yol ayrımına geldiğinizi düşündürecek bir e, konu gündeme gelebilir e, sevgili kova burçları. Ebeveynler, anne veya babayla alakalı gelişmeler, patronlar, yöneticiler, devletle alakalı konular, devlet yöneticileriyle alakalı kurumsal e, durumlarla alakalı e, önemli, mühim konular gündeme gelebilir. E, tabii birçok kişi için evlilik, boşanma gibi e, bu nitelikte takım resmi durumları da işaret ediyor olabilir. E, bu alanda artık bir tamamlanma ve bir son noktasına geldiğimizi söyleyebilirim. Yani Kasım 2022 ile başlayan döngünün artık sonuna geliyoruz. Ve bununla alakalı da artık bir e, karar vermek gerekecek gibi gözüküyor. Bu tutulma enerjisi ile beraber. Zaten fırsat bulursam tutulmayı detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Şimdi 7 Mayıs tarihinde Venüs'ün Yengeç Burcu geçişi başlıyor. Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber özellikle 6. ev konularında yani çalışma hayatınız, iş düzeniniz, sağlığınızla alakalı konularda daha iyice enerjilerde olacaksınız. Günlük hayatın temposu size daha iyi gelecektir, daha güzel, keyifli aktivitelere yöneleceksinizdir. Bununla beraber belki yanınıza yardımcı olabilirsiniz size yardımcı olacak insanlar karşınıza çıkabilir biraz daha beslenme düzeninize dikkat edebilirsiniz fiziğinizde imajınıza dikkat edebilirsiniz bunlar sizin için daha önemli bir hale gelmeye başlayabilir ay sonuna kadar sevgili kova burçları. 13 Mayıs tarihinde Venüs Satürn üçgeni etkin olacak. Venüs 6 derece yengeç burcundayken Satürn de 6 derece balık burcunda bulunacak. 6. ev ve 2. ev konularında özellikle iş hayatınız, iş rutinleriniz, Mevcut işinizde gördüğünüz değer, kazancınız, harcamalarınız, bütçe dengenizle alakalı konularda daha stabil bir enerjiye geçiş yapabilirsiniz. Yani daha düzenli bir çalışma konumuna geçeyim, belki mesai saatlerimi düzenleyin veya yeni bir işe girebilirsiniz bu süreçte sağlam kurumsal bir işe. Veya kazancınızda bir artış olabilir, az da olsa düzenli bir artış olabilir veya kendinizi bu ortamda daha değerli hissedebilirsiniz. Bununla alakalı etkiler çalışabilirsiniz. 15 Mayıs tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 5 derece boğa burcuna kadar gerilemişken Merkür düz seyrine başlayacak. Ee, Tabi burada. Merkürün düz seyrine başlamasıyla beraber bu konfor alanınızla alakalı yapılması gereken değişimler için daha hızlı bir yol kat edebileceksiniz. Taşınmak, yer değiştirmek, ev almak, satmak, aile içi meseleleri çözmek, içsel dinamiklerinizi artık çözüme kavuşturmakla alakalı konularda daha e, aklı selim davranabilmek mümkün olacaktır. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde bu ayın ikinci önemli etkileşimi ki bu yılın da aslında en önemli gündemi Jüpiter'in burç değiştirmesi. Jüpiter Koç burcundan çıkıyor ve Boğa burcuna yerleşiyor. Yani üçüncü elinizden çıkıyor ve dördüncü elimize geçiyor sevgili kova burçları. Tabi bu süreçte özellikle çok fazla çevrenizle alakalı sorunlarla uğraştınız, ufkunuz genişledi. Şimdi ise Ailevi konulara odaklanıyorsunuz. Belki birçok kova burcu bu süreçte e, evleniyor ya da daha geniş bir eve taşınmaya karar veriyor. Veya ailesiyle alakalı e, kökleriyle alakalı bir takım gündemlere e, gebe süreçler yaşıyor. Aynı zamanda ailenin genişlemesi, aileye yeni üyelerin katılması da söz konusu olabilir ama yükselenize kare görünüm yapacağı için zaman zaman aile içi meselelerin biraz daha böyle abartılarak yaşanması ve değerlendirilmesi gibi bir gölge yönde çalıştırabilir. Ama tabi ki bunlar önümüzdeki bir yılın gündemi. Özellikle haritanız destekliyorsa bu süreçte mülk sahibi olabilirsiniz, ev sahibi olabilirsiniz, arsa sahibi olabilirsiniz, size bir miras kalabilir. Bu tarz etkiler adına da aslında Jüpiter'in boğa burcu transiti şans. Ama 18 Mayıs tarihinde Jüpiter'in Plüton hemen bir karesi var. Ee, sizin e, burcunuzdaki Plüton ve 4. evdeki e, Jüpiter ama 0 derecelerde bulunduğu için evlerinizi teyit edebilirsiniz. Burada özellikle dönüştürmeniz gereken bir şey var. Kendinizle alakalı güç kazandığınız artık içsel anlamda sonuca ulaşmanızın zorunlu olduğu bir mesele var. Yani sanki konfor alanınızla alakalı bir durum. Bir durumu görmezden geliyorsunuz. Yani bu düzen bu şekilde devam etsin. Böyle gelmiş, böyle gider gibi. Ama Plütonik etki buradaki etkiyi aslında değiştirmenizi istiyor. Yani gücünüzü kullanın, gücünüzü keşfedin. Belki evinizde mutsuzsunuz, ailenizle ilgili bir takım sorunlarınız var. Ama hep hasır altı yapıyorsunuz. İşte buraya biraz Plüton'un temasları olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Sevgili kova burçları. 19 Mayıs tarihinde Boğa burcunda bir yeni ay var. Daha çok tazeleneceğimiz bir etki olacaktır. Bu yeni ay ile beraber daha iyi hissedeceğimizi düşünüyorum. 28 derece Boğa burcunda meydana gelecek. E, tabi derece bazında baktığımızda, özellikle buraya yakın, tabi orb olarak biraz düşük olsa da argol e, sabit yıldızı var biliyorsunuz. Aynı zamanda 2021 Kasım ayında bu Derecelere yakın bir tutulma yaşamıştık yine Boğa Burcu'nda. Dolayısıyla o günlerde hayatınızda ne gibi temalar değişti? işte Aile içerisinde yaşadığınız yerle alakalı veya evliliğiniz veya ilişkiniz, köklerinizle alakalı bunlara bir dönüp bakabilirsiniz. Tabi bu enerji biraz daha temiz. Yani Boğa yeni ayının enerjileri biraz daha temiz. Evle alakalı bir problemi çözüme kavuşturmak, taşınmak veya kendi içinizde sizi içten içe yiyen, kemiren konuları, huzursuzlukları atabilmek adına yeni bir bakış açısı ve perspektif geliştirebileceğinizi de söylüyor. 20 Mayıs tarihine geldiğimizde Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve hemen akabinde 21 Mayıs'ta Plüton'la karşıtlık yapacak Mars. Tabii Mars Plüton karşıtlığı biraz sert çünkü 0 derece Aslan sıfır derece, Kova Burcu'nda analitik derecelerde bulunuyor yine. Yani Mayıs ayının aslında e, daha sert etkiler barındırmasının nedenini ben biraz buna bağlıyorum. Büyük bir başlangıç ayından geçiyoruz. E, dereceler çok kritik. Yani sıfır dereceden başlıyoruz. Plüton'un buradaki etkisi de çok büyük. Şimdi Mars Plüton karşıtlı e, sizin haritanızda yedinci ev ve bu. E, Birinci ev aksında ilişkiler alanınızda. ilişkilerle alakalı manipülasyonlar, e, kıskançlıklar, kavgalar, tartışmalar, öfke patlamaları söz konusu olabilir. Özellikle e, karşı taraftan gelen e, saldırılar, sizin uygulayacağınız manipülasyonlar durumu biraz daha büyütebilir gibi gözüküyor. Yine kolektif olarak baktığımızda mars Plüton karşıtlı e, öfke patlamaları, tartışmalar gerçek patlamaları da gösterebilir sinir harplerini de gösterebilir o yüzden bu dönemlerde çok fazla kalabalıklarda da bulunmamaya gayret gösterin ama akabinde güneş ikizler burcuna geçiyor ve güneşin plütonla çok güzel bir açısı oluşacak 5. evinizden yani ilişkinizde bir problem yaşıyorsanız bunu sonra toparlayabileceksiniz veya yeni bir ilişkiye başlıyorsanız, karşılıklı güç mücadeleleri varsa aslında oradaki ışığın, sevginin e, farkına varabileceğiniz bir etki de ortaya çıkacaktır sevgili kova burçları. Mayıs ayının son haftasına geldiğimizde biraz zorlayıcı enerjiler var. E, 23 Mayıs'ta Mars-Jupiter karesi var. Akabinde Mars'ın ay düğümleriyle karesi var. Ve e, son kertede 28 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesi var. Yani biraz zorlayıcı, bizi harekete geçirmeye mecbur bırakan açılardan bahsediyoruz. Özellikle aslan teması yani kedi ilişkiler alanında partnerinizin sizi bir şeye zorlaması veya işte bir ilişkinin adını koymuyorsanız bu ilişkinin adını koymanız gerekecek. Bir ilişkide problemler varsa görmezden geliyorsanız bunu ya kapatmanız ya çözmeniz gerekecek. Bunlarla alakalı temalarda biraz sıkışmış hissedebilirsiniz gibi gözüküyor süreç itibariyle sevgili kova burçları. Evet, genel hatlarıyla Mayıs ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz, videoyu beğene tıklarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.